Başa düşmüyorsam abamsam, sen beni sen Belki olabilir bu son Sana ne var ki sen milyoner <Sessizlik> Bir neçesi ya da varan oklandı Bir neçesi rocklandı, ya da varan oklandı Övrüm ben bu Bu iki reşad-ı firması bırakır O tabi'yi sokunandı, bıdasa da çoklandı süphesoklandı bahtısın oklandı ağ Kapısı bana okunan değil, zancı mı okunan Haa bu rüfe ben iyi diyebilmirem ben Ona karışıp gay diyebilmirem Bur eski ele değil diyebilmirem ben Yetim rıf okunandı, yetim rıf okunandı Bulunum şoklandı.